Bankaları kurtaracaklar dedim, kurtardılar. Enflasyon verisi iyi gelecek dedim, geldi. Şimdi mesele faizi tartışmakta. 21-22 Mart'ta Amerikan Merkez Bankası toplanıyor ve faiz kararı verecek. Benim faiz tahminim sıfır artış. 50 bas puanlık ihtimal zaten yok olmuş durumda. Bu da bütün borsa hemfikir. 25 bas puan belki ama sıfır hatta belki önemli bir Japon analistin yorumuna göre eksi faiz. Yani faizlerde düşüş. Olacak mı bütün bunlar? Gelişini konuşalım. Dün gelen enflasyon verisini bir detaylı değerlendirelim. Neden bu? Enflasyon düşmeyecek, faizler hep yükselmeye daha etmek zorunda, Amerika bitecek diyen tuhaf ekonomi lobisinin yine haksız çıktığını, çünkü rakam okumayı bilmediklerini, detaylara bakmadıklarını, sadece Twitter manşetlerine hareket ettiklerini size göstereyim. Bu için size küçük bir sunum hazırladım. Bu sunumun sonunda FED ile ilgili tahminlerin detayına gireceğiz. Ama önce enflasyon bize neyi söylüyor ona bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. ABD enflasyon verisinin detaylarına ve faiz hakkındaki beklentilime girmeden önce sizlerden bir ricam var. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa şu anda bir like süper olur. Henüz abone olmamışsanız lütfen aşağıya abone olun. Bir de üyeler arasına katılabilirsiniz. Ücretli üyeler arasında demek istiyorum. Çünkü orada çok daha detaylı içerikler yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Hisse senetleri detaylarına giriyoruz. Yarın bir uzay şirketi olan Rocket Lab'ın detaylarına gireceğiz. Mesela enteresan bir şirket uzay yarışında Elon Musk'ın SpaceX ile kapışıyor. Çok fırsatlar var diye düşünüyorum. Ona gireceğiz. Her hafta Pazar günü piyasalara bir detaylı bakış getiriyoruz. Zaman zaman canlı etkinlikler yapıyoruz. Geçen pazar piyasalara bakışı canlı etkinlik şeklinde yaptık soru cevap gibi. İki farklı üyelik modeli var. Detayları o katıl tuşuna basınca izleyeceğiniz videoda var. Gelin katılın ve daha iyi bir yatırımcı olma, ekonomiyi ve şirketleri daha iyi anlama konusunda biraz kendinizi geliştirmeye yatırım yapın. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyon var. Uzun süredir Üç tane sebep bulunuyor. Bir tanesi Covid sırasında aşırı çok para basmış olmaları, ikincisi Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerindeki baskısı, üçüncüsü Çin'de kapanmalardan dolayı tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar. Bu üç faktörden bir tanesi yani Çin'den kaynaklanan tedarik zincir sıkıntıları yavaşlıyor, hafifliyor şu anda. Rusya-Ukrayna savaşı tam gaz devam ediyor ama Amerika oradaki emtia ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamanın yoldanı yavaş yavaş bulmaya başladı. Bir hafifleme görüyoruz. Para bolluğundan kaynaklanan enflasyon sıkıntıları ise devam ediyor. Para bolluğunu bitirmek için Merkez Bankası çok uğraşıyor. Bir yandan piyasadaki parayı azaltıyor. Bir yandan faizleri yukarı doğru çekerek insanların harcamaya değil yatırıma yönlenmesine sağlıyor ama ona rağmen orada hala enflasyon üzerindeki baskısı devam ediyor. İşte tüm bunların yarattığı belirsizliklerden dolayı dün piyasalar açılmadan önce gelecek enflasyon verisini herkes heyecanlı bekliyordu. Ben olumlu görüyordum ve olumlu da geldi. Ne kadar olumlu geldi? Bu neleri değiştirir? Şimdi o detaylara bir bakalım. Sanırım öncelikle bakmamız gereken şey Amerika'nın bu para sıkılaştırması programının ne kadar sert bir program olduğunu anlamak. Burada faizlerdeki artışları görüyorsunuz. Geçen senenin Nisan Mayısında neredeyse sıfır olan faizler çok kısa bir sürede %4.5 ortalamalara geldi. Bu tarihi en yüksek faiz artışlarından bir tanesine işaret ediyor. FED gerçekten acımasız gitti burada. 25 bas puanlık faizler şu anda 4,5 lira, 5 lira doğru yaklaşıyor. Yani nereden baksız 20 katlık bir artış var. Ve bu artışlardan dolayı artık Amerika'daki faizler enflasyona çok yaklaşmış durumda. Son açıklanan raporda resmi enflasyon yıllık %6 gibi gözüküyor. FED'in faiz oranı ise %4.75 ara bir hayli kapandı. Şimdi bazı ekonomistler FED'in burada daha da yukarı gitmesi gerektiğine, enflasyonu ancak öyle gelebileceğini düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmememin temel sebeplerinden bir tanesi enflasyonu enflasyonun hızlı düşüş eğrisi. Çünkü şunu biliyorum Amerika'da enflasyon sadece para bolluğundan değil üç faktörden kaynaklanıyor. Bunun ikisinin etkileri ortadan kalkıyor. Rakam rakam göstereceğim biraz sonra. Fed'in faiz artışlarında da yaşanan bu bankacı krizinden dolayı daha fazla gidemeyeceğiz zaten. %100 bu aralarda bir yerde bir dengeye oturmak üzereyiz. Bu da Amerika'nın para sıkılaştırma programı nasıl gittiğini gösteren bir grafik. Şurası 2020 Covid krizi bir anda acayip para basıyorlar. Sonra uzun süre para basmaya devam ediyorlar. İşte 2022'nin ortalarına itibaren parayı kısıyorlar. Ama çok çok sert bir kısma henüz yok. Zaten biraz kıstıkça bankalar vesaire sapır sapır dökülmeye başladı. Burada da duracaklarını tahmin ediyorum ben. Peki bütün bunların sonucunda enflasyona ne oluyor? Baktığımızda %9.1'lerden %6'ya süper hızlı bir düşüş var. Yani %50'si enflasyon neredeyse gitmiş. Ben anlamıyorum. Rakamlar geliyor, ekonomistler hemen yeterince hızlı düşmüyor. Hala altı enflasyon var diyorlar. Çünkü galiba dünyanın nasıl aktığı konusunda hiçbir fikirleri yok. Enflasyon gelince hemen giden bir şey değil. Fiyatlara yansıması hatta bazen gecikmeli geliyor. Mesela biraz sonra göreceğiz hala yükselmeye devam Amerika'da. Çünkü yansıma geç oluyor. E böyle baktığımızda aslında muhteşem bir düşüş var diyebiliriz. Enflasyon rakamlarını biraz detaylarına baktığımızda şöyle sonuçlar görüyoruz. Toplam enflasyona baktığımızda bir önceki veri yıllık %6.4'tü. %6'ya gelmişiz. Bir önceki aydan aya enflasyon değişimi 0.50'ydi şimdi 40'a gelmişiz. Yani ikisinde ciddi azalma var. Çekirdek enflasyon bir önceki açıklamada %5.6'ydi şimdi %5.5'a gelmiş. Çekirdek enflasyon nedir? Bu yukarıdaki enflasyon içerisinden enerji ve gıda fiyat Amerika Merkez Bankası ona bakıyor. Bugün Amerika'da üfe yani üreticiler fiyat endeksi açıklanacak. O henüz elimizde değil. Bunlar geçmiş veriler. O yüzden bunları geçiyorum. Biz son verilere bakalım. Gıda enflasyonu en zorlandıkları alan bu. Ama %10.10'dan %9.5'a düşmüş. Ciddi bir azalma var. Tabii ki %9.5 hala yüksek mi enflasyon? Burada bakmamız gereken trend ve galiba önlemler işe yarıyor gibi gözüküyor. En güzel rakam enerji de enerji enflasyonu %8.7'den %5.2'ye inmiş durumda. Ve biliyorsunuz enerji enflasyonundaki düşüş yani petrol fiyatlarındaki düşüş, gaz fiyatlarındaki düşüş bir süre sonra diğer kalemle de yansıyor. Çünkü ürettiğimiz tükettiğimiz her şey içerisinde enerji tüketimi var ve ciddi bir maliyet unsuru bu o da geriye doğru gidiyor. Hizmetler enflasyonu en yapışkana benziyor. %7.6'larda takılmış durumda durumda görüyorsunuz. Şimdi ekonomistler bunun üzerine korku yaratmaya başladılar. İşte görüyorsunuz yapışkan enflasyon %7.6 hiç geriye gitme vesaire. Bu da geriye gidecek sebeplere biraz sonra geleceğim ama bu ay sonuçlar böyle. Kira enflasyonu, şimdi burası yükselmiş gözüküyor %7.88'den %8.1'e gibi. Yine pek çok ekonomistler aa diye korkacağı bir şey ama gerçeğe baktığımızda aslında bu beklediğimden çok daha iyi. Çünkü ben daha evvel şunu anlatmıştım bir videomda. Kiralar yükselmeye devam edecektir çünkü kiralar gecikerek yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kiracılar bazen kirayı sabitleyebiliyorlar. O evde oturduğu sürece enflasyon kudur olursa da onun kirası yükselmiyor. Ancak taşınmaya karar verirse yeni kiralardan etkileniyor. Bu gecikme sebeplerinden bir tanesi. ikincisi kontratlar. Eğer geçen sene enflasyon yükselmeden önce 3 yıllık bir kontrat yapmışsınız sizin kiranız yine gecikmeli yükselecektir. O yüzden enflasyonun kiralar üzerindeki ve barınma üzerindeki etkileri biraz gecikerek geliyorlar. Bu beklenimden çok daha iyi bir rakam ve düşüş eğiliminde olduğumuzu gösteriyor aslında. Başka sevindirici bir şey de vatandaşın enflasyonla ilgili beklentileri. Bu bir önceki ay %5'likmiş yıllık enflasyon beklentisi. Şimdi %4.7 20'ye inmiş. Bu da yine sevindirici. Vatandaş enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına alındığını gösteriyor. Yani şu tabloya baktığımızda ve %9.1'lerden %6'ya inen bir önceki ay %6.4'ken bu ay %6'ya inen enflasyonu kötü demenin hiçbir mantığı yok. Burada tıkılan iki konu var. Hizmetler enflasyonu maaş artışları ile ilgili o yüzden o da toparlanacak. Detayına gireceğim. Bir de kira enflasyonu onu da tek sebebi az önce bahsettiğim gibi kira verilerinin gecikerek geliyor olması. Şimdi biraz daha detaya baktığımızda aslında önümüzdeki aylar daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Mesela enerjiyi düşünün, enerji fiyatlarına ciddi düş. Mesela enerjiyi düşünün, enerji enflasyonu ciddi düşme var. Neden? Mesela bir önceki yıl ham petrolün fiyatı şurada görüyorsunuz 90 dolarlar üstündeydi. Şu anda 72 dolar. Ciddi bir düşüş. Ama daha da güzelleşecek. Çünkü sonrası petrol aslında daha yukarıya doğru gitmiş temel olarak. Biz önümüzdeki aylarda petrolün fiyatını bu 70 dolarlar seviyesinde tutabilirsek yeni bir patlama olmadan bu durumda önümüzdeki aylarda enerji enflasyon endeksi daha da geriye gidecek. Çünkü geçmişle karşılaştırmalar çok daha büyük rakamlar üzerinden olacak. Bağırıyor enflasyon düşeceğine bu grafik. Öyle değil mi? Bazıları diyorlar ki tek konu petrol değil hocam. Başka MTA'lara bakalım. Bakalım mesela hemen bir tanesi bakır aslında. Ve bakırda da gerileme var. Yani evet Temmuz'dan sonra bakır bir kıpırlandı yukarıya doğru gitti. Ama bakır fiyatları şu anda bir önceki yılın epey altındalar hala. Yani en temel MTA'lardandır bakır. Çünkü bütün üretim sektörlerinde kullanılır. Onun da durumu böyle. Bu emtia fiyatlarında ani sıçramalar olur mu? Olabilir tabii. Her şey olabilir. Sabah çıkabilir. Ani kıtlıklar yaşanabilir. Ama şu andaki göstergeler bize petrol ve emtia fiyatları gerilemelerin bir süre sonra enflasyonu bugünkünden de hızlı düşürmeye başlayacağını bağıra bağıra söylüyorlar. Gelelim kiralara. Kiralar tarafına baktığımız zaman aslında temel göstergemiz Amerika'daki yeni ev satışları olması lazım. Çünkü yeni evler daha yüksek fiyatlara satılıyorsa büyük bir coşkuyla kiralar da yükselir. Türkiye'de de şu anda bunu yaşıyoruz. E öyle değil, bu artan faizlerden dolayı mortgage faizleri artmış durumda ve bundan dolayı son 12 yılın en düşük ev satışlarına gelmiş durumdayız. Yani evler satılmazken kirası nasıl yükselebilir? Bunu akıl mantık alıyor mu sizde? benim sevdiğim bir rapor olan Zamper raporuna göre hem iki odalılarda bu mavi çizgi hem bir odalılarda bu pembe çizgi kira düşüşleri bütün Amerika ortalamalarına gözüküyor. Fakat bunun dediğim gibi enflasyon verisine yansıması biraz daha geç olacak ama akıllı fikirle herkes kiraların da aşağı doğru gittiğini net olarak görüyor. Gelelim hizmet enflasyonuna. Hizmet enflasyonu sabit duruyor ve bunların insanlar çok korkuyorlar işte enflasyon yapıştı diyorlar. Hizmet enflasyonu yüksek olmasının temel sebebi Amerika'da istihdamın kuvvetli olması hala. Evet son işsizlik raporu biraz daha olumsuzdu. Yüzde 3 nokta 4'ten işsizlik %3.6'ya çıktı ama Amerika'da hala iş gücü pazarı güçlü gibi gözüküyor. Ama o güce o kadar aldanmayın. Bakmanız gereken yer maaşlarda artışlar var mı? Bu grafikte haftalık gelirlerinde insanların nasıl bir artış var? Ona bakıyoruz %0.2, ondan önce 0.3, ondan önce 0.4. Yani hep geriledik gidiyoruz. Bu eninde sonunda gelip hizmetler enflasyona yansıyacaktır. Şu anda insanlar biraz kenardaki parayı yiyor. Yeni bir rapora göre kredi kartlarından çok tüketiyorlar. Kredi karda borcunu yükleniyorlar. Öyle ayakta durmaya çalışıyorlar ama gideceğimiz yer belli. Bu maaş düşmeleri yüksek enflasyon enflasyon da var bir yandan. E bu durumda tüketimlerini azaltacaklar. Bu da bir süre sonra hizmet enflasyonuna mutlaka yansıyacak. Şimdi enflasyon aşağıya doğru bu kadar net bir şekilde giderken hala çok korkmamıza gerek var mı Fed'in faizi çok sert artıracağına? Bence hiç yok. Bunun da iki sebebi var aslında. Bir, enflasyon zaten geriye gidiyor dediğim gibi. İkincisi bank yaşanan sorunlar. Dün itibariyle ekonomistlerin zaten faiz artış beklentileri epey gerilemiş durumda. 21-22 Mart'ta toplanıyor Fed, oradan 50 bas puan bekleniyordu. Şimdi 25 bas puan maksimum deniyor. 50 bas puan ihtimali hiç kalmadı. Hatta bazıları sıfırdır diyor. Ben onlardan bir tanesiyim. Sıfır olma ihtimali benim gözümde her gün biraz daha artıyor. Daha da ötesi dün bir Japon yatırım bankası Fed'in faiz azaltmaya başlayacağını bile iddia etti. Japon borsası Nomura dedi ki Amerikalılar faizleri düşürecekler bir sonraki toplantıda. Bu benim tabii tam kafama yatmıyor. Çünkü önümüzde şöyle bir durum var. Fed'in başkanı kendini süper rezil etmiş durumda. Daha evvel ne demişti? Amerikan bankalarının durumu çok sağlam. Hayatta biz bir çöküş beklemiyoruz. O yüzden faizleri yükseltebiliriz dedi. Bunu dedikten 6 saat sonra Amerika'da batışlar başladı. Sadece 3 gün içerisinde 3 banka battı. Bunlardan 2 tanesi Amerika'nın en büyük 2. ve 3. banka batışları tarihteki. Yani orada stresin biriktiği belli. Bunlar küçük banka olduğu için bir şekilde halledildi, bir fon yaratıldı. Mevduat sahiplerinin paraları ödendi. Bankalara bir saldırının, hücumunun önü kesildi. Ama daha büyük bankaların bilançolarında da düşük faizli Amerikan hazine kağıtları var ve Amerika faizleri yükseltmeye devam ettikçe bu düşük faizli hazine kağıtlarından dolayı bu bankanın zararı büyüyor. Bir de Amerikan bankacılık ve finans sistemi son derece karmaşık bir sistem. Bir yerlerde daha bu hızlı faiz artışlarının getireceği sıkıntılar baş gösteriyor olabilir. Ben bu nedenle durumu şöyle görüyorum. 50 bas puan ihtimal dahilinde değil. 25 bas puan olabilir ama çok düşük bir ihtimal. Bu sadece Powell'ın kuyruğu dik tutma ve zaten süper yıpranmış olan Merkez Bankası'nın statüsünün daha da gerilememesini sağlama çabasıdır. Çünkü nereli yükselteceğiz, yükselteceğiz daha da kötü yapacağız. Şimdi tornistan etmesi biraz zor olabilir. O yüzden böyle küçük olasılığı 25 bas puanı bırakıyorum ama benim beklentim 0 artış, 0 bas puan. 0 değil de 25 gelse bile önümüzdeki günlere yönelik de olumlu bir açıklama. Yani disenflasyon, enflasyonun geriye doğru gitmesinde çok yol almış durumdayız. Belki de bir sonraki ay tekrar faiz artırmamız gerekmez. Böyle bir açıklama gelebilir. Burada tabii zamanlama da önemli. Zamanlamaya baktığımızda bu önümüzdeki haftaki toplantıdan bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs'ta. O arada bir enflasyon verisi daha geliyor olacak. Kendinizi Merkez Bankası Başkanı yerine koyun. Bir sonraki enflasyon verisinin düşük gelme ihtimali var şu anda. Eğilimleri gördük deminden beri. Eğer faizi artırırsam büyük bir sıkıntı yaratma ihtimali var ve ta 2-3 Mayıs'a kadar bunu geriye doğru götürmek şansım yok. Ancak acil toplantı yaparak bunu yapabilirim. Hiçbir merkez bankası acil toplantı yapmak istemez. Çünkü bu ekonomideki sıkıntının büyük olduğunu gösterir ve herkesi çok korkutur. Şimdi bütün bunlardan dolayı ben faiz artışının sıfır olma ihtimali daha yüksek görüyorum. 25 bas puan gelebilir ama ileri yönelik çok olumlu mesajlarla beraber 50 bas puan ihtimali yok. Faizi düşürürler mi? Onun şu anda açıkçası pek sanmıyorum ama eğer öyle olursa tabii piyasalarda çok acayip karmaşalar olur. Bütün bunlara bakarak piyasalar hakkında ne düşünüyorum? Yatırım tavsiyesi elbette vermiyor ama gördüğüm kadarıyla piyasa daha yukarıya doğru gidebilirler. Yeter ki olmadık yerlerde yeni patlamalar, yeni iflaslar olmasın. Çünkü özellikle bankacılık sektörü çok korku içinde şu anda. Başka banka iflasları gelir mi diye. Özellikle küçük bankalar tarafında ve bunu büyüklüğe sıçrayabileceği yönünde. Devlet orada girip mevduatı kurtarabilir ama o bankaların hisse senedi sert düşüyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Çünkü iflasa izin veriyor devlet. Ben sadece mevduat sahibini korurum diyor. İşte böyle endişeler var. Bakalım göreceğiz. Yani bir yandan Rusya Ukrayna Savaşı tabii her an yeni boyutlara gelebiliyor ama şu anda daha yakın vadede baktığımızda ben tabloyu olumlu. Görüyorum. Uzun vade nasıl görüyorum durumu? İki senaryo var aslında. Bunlardan bir tanesi harika bir senaryo. Amerika Merkez Bankası faiz artırmıyor ama enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu müthiş bir tablo olurdu. Çünkü bir yandan ekonomiyi rahatlatabilirsin, bir yandan büyük bir resesyon korkusu yok. Harika olurdu. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryo. Amerika Merkez Bankası faiz yükselişini durdurmak zorunda kalıyor ama enflasyon durmuyor. O zaman bizi facia bekliyor. Bunlardan hangisi gerçekleşecek bilmek zor ama şu anda 21-22 Mart'a kadar ancak tahmin yürütmek makul. Ben oraya baktığımda tablo benim gözümde olumlu.